Hiç bir şey bıktığı içine Kendi kendimi şu an tanımıyorum Yıllar sanki hiç yaşanmış gibi İnan yolumu bulamıyorum Gönlüm uçtu gitti seninle Sensiz kaldım şu an yaşamıyorum Onca acı çekmiş şu gönlüm Ne yap yan inan bilemiyorum Bir bakış bir gülüş ne güzel ağlamış Sensiz bir an bile duramıyorum Yanıyorum ateşler içinde cehennemde Sana olur gel bile demiyorum Ateşler içinde cehenneminde Sana ne olurken bile Diyemiyorum Diyemiyorum Diyemiyorum Diyemiyorum gel bile Diyemiyorum Diyemiyorum Diyemiyorum Diyemiyorum, Diyemiyorum. sana gel bile.